Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Şimdi sizinle HP'nin zamanında çok fazla satmış ve çok fazla arızaya gelmiş ekran kartı sorunu oluşmuş cihazlarıyla karşı karşıyayız. Cihazımızın modeli arkadaşlar HP G62. Bunun 3 tane çeşidi var arkadaşlar HP'nin. Bir yeşil anakartlı olan modeli var bu cihazın. Mavi anakartlı olan ve AMD işlemcili olan modelleri mevcut. G66 altında. Şimdi bu cihazlarda e, kronik sorun ekran kartı sorunu arkadaşlar. Cihazınız e, bu sorun nasıl anlaşılıyor? Cihazınız e, çalışırken kapatma yapıyorsa e, Windows açılırken donma yapıyorsa görüntü e, Windows'a gelince görüntü gidiyorsa veya görüntü vermiyorsa veya ekran kartını tanıttığınız zaman mavi ekrana düşüyorsa bu cihazınızda e, yüksek oranda ekran kartı sorunu oluşmuş oluyor. Cihazımızın anakartı şu şekilde arkadaşlar. Ee, ekran kartımız burada. işlemcimiz burada. RAM slotlarımız burada. Bu şekilde bir anakart mevcut bu cihazda. Ee, bu cihazda ATI ekran kartı kullanılmış arkadaşlar. ATI ekran kartı da bu cihazda çok fazla sorun veren bir ürün. Ee, peki biz çözüm olarak ne yapabiliyoruz? Ee, bu üründen ekran kartını değiştirebiliyoruz. Garantili olarak değiştirebiliyoruz. Bu bir çözüm tabi ki. Ama diğer farklı bir çözümümüz de bu cihazları UMA dediğimiz sistemle ekran kartsız çalışır hale getiriyoruz arkadaşlar. Bunun faydası ne oluyor? Eğer ki bir oyun oynamıyorsanız zaten bu cihaz bir oyun cihazı veya grafik cihazı olmadığı için üzerindeki ekran kartı 1 GB bir ekran kartı. Eğer grafikle bir işiniz olmuyorsa bir otoket kullanmıyorsanız normal bir kullanımda cihazını kullanıyorsanız, Intel'e çevirdiğimiz zaman bu cihazı uzun ömür olarak kullanabiliyorsunuz. Bizim diğer videolarımızda da UMA videolarımız var. Onları da inceleyebilirsiniz. UMA dediğimiz sistem ekran kartını devre dışı bırakarak cihazınızı Intel grafik ekran kartıyla çalıştırabilme sistemidir. Şimdi müşterimiz de bize arızayla getirdik cihazı Ekran kartını tanıttığı zaman mavi ikena düşüyor. Biz müşterimize seçenekleri sunduk. O tabi ki UMA'dan yana oldu. UMA yapalım dedi. Tabii biz bu cihazın ekran kartını söktük. Gerekli yazılım ve donanımsal olarak değişikliklerini yaptık. Şu anda cihazımızı anakartına hazır hale getirdik. Müşterimize onayını aldık. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Takıp deneyelim. Bu cihazımızdaki sorun ekran kartını tanıttığı zaman e, mavi ekran açıyordu. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı çalışabilecek kadar toparladık test için. Hemen görüntü alıp kontrollerini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi görüntümüz geldi. Cmos ayarları yanlış dedi. Enterle geçelim orayı. açılmasını bekliyoruz. Şu an cihazımız açıldı. Şu an driver'ı yükleniyor arkadaşlar. Şu an Intel grafik kartını yükleyip e, sorunsuz bir şekilde artık kullanabiliriz cihazımızı. E, şu anda yükledi zaten. Birazdan başlatma isteyecek, yeniden başlatma isteyecek. Henüz yüklüyor. Evet, şu an yeniden başlatması istedi arkadaşlar hemen başlatıyoruz ve grafik kartımız yüklenmiş oluyor ve bu e, süreçte uzun süreli bu cihazı aktif olarak kullanabilirsiniz. E, size uzun süre içerisinde herhangi bir problem merak Çünkü bu cihazların en çok e, verdiği sorun ekran kartı sorunu. Ekran kartına pasif hale alıp Intel olarak çalıştırdığımız zaman e, geriye çok fazla bir e, kronik sorunu kalmıyor. Uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Böyle bir cihazınız varsa bize videonun sonunda numaramızı paylaşıyoruz. Anlaşmalı kargı kodumuzu paylaşıyoruz. WhatsApp WhatsApp linkimizi paylaşıyoruz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Fiyat alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler diliyorum. Hemen ekran kartına görelim. Kapatalım. Şu anda çözünürlüğümüz düştü. Evet. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz Intel olarak cihazımız aktif halde artık çalışıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler <gülüyor>